Herkese merhaba ben Tolga Gözbek. Geçtiğimiz günlerde Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 4 adet Eurofighter tipi savaş uçağı Konya'ya 3. Anajet Üst Komutanlığı'na geldi. Bu uçaklar uluslararası katılımlı Anadolu Kartalı tatbikatında şu an uçuyorlar. Ve hemen e, özellikle de Ege üzerinde Türk F-16'larıyla birlikte deniz üstü görevine çıktılar. Bu fotoğrafların, bilgilerin kamuoyuna paylaşılmasının ardından da Klasik tartışmamız başladı. Türk Hava Kuvvetleri'ne Eurofighter alınsın mı alınmasın mı? Ben bu videoda Eurofighter alımının artıları veya e, envantere girerse ne tür ekstra maliyetleri olabilir? Ne ile karşılaşabiliriz? Bunları anlatmaya dilim döndüğünce e, sizlere çalışacağım. Sonuçta bu kararı verecek olan devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları. Onlar çalışıyorlar, görüşmeler yapıyorlar, çeşitli adımlar atıyorlar. Sonuçta kararı onlar verecek. Biz bu videoda olumlu veya olumsuz anlamda bir şey söylememiz onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. O konuda uzman, o ilgili kurum ve kuruluşlarımız. Ama ben sadece kamuoyuna bu işin artıları, eksileri nedir bunları anlatmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz videolarda yeşil perde green box kullanımımız vardı. Biraz beyaz zemin arkadaşlarımızın gözlerini yoğurmuş. Çok özür diliyorum. Bugün küçük bir değişikliğe gittim. Arkamda biraz karanlık mavi bir ışık var. Ve uzun zamandır çekim yapmadığımız fırlatma koltuğumuzla da beraberiz. Böyle bir eski dostla beraber bu Eurofighter videosunu sizlere hazırlamaya çalışıyorum. Öncelikli olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin bir gelişim planı. F-35 ve F-16'nın modernize edilerek kombine bir şekilde kullanılması. Bunlara 2030'lardan itibaren de milli muharip uçağın katılmasıyla bir kombinasyon oluşturulmuştu. Fakat işte Amerika ile bozulan ilişkiler, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alınmasıyla birlikte F-35 programından çıkartıldık. Ve Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceği ile ilgili çok önemli bir yol ayrımına gelinmiş durumda. Burada... Milli Muharip uçağın önemi daha da ön plana çıktı ve ana vurucu bir güç haline gelmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra geçiş döneminde de F-16'larla ilgili bir modernizasyon söz konusu. Fakat özellikle son birkaç yıldır Ege'de dengelerin bozulmaya başladığına dikkat çekiyoruz. Bunlarla ilgili nedir? Yunanistan uzun zamandan beri ekonomik anlamda sıkıntılar içindeydi. Fakat sonrasında işte Doğu Akdeniz'de atılan adımlar bölgede tansiyonun yükselmesiyle birlikte ekonomik durumları çok da iyi olmamasına rağmen başta Doğu Akdeniz konusunda destekçisi Fransa olmak üzere çeşitli e, Yunanistan silah alımlarına başladı. Hava kuvvetleri açısından Rafal savaş uçaklarından ilk etapta ikinci el geliyor. Sonrasında sıfır uçaklar gelecek ve bu sayı 40'a kadar çıkacak ve arkasından da Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 alımı gündemde. Tabii bu adımlar Türkiye ve Yunanistan dengelerini Ege'de oldukça değiştirecek olan adımlar. Niye bunların avantajları var? Şöyle çok basitçe anlatacak olursak. Rafal uçakları, 4.5. nesil uçaklar, şu an Türk Hava Kuvvetleri'ndeki F-16'ların en yenileri Block 50 artılardan daha üstün uçaklar. Niye? ASR radarları var, uzun menzilli mühimmatları var ve bir anda Ege'deki dengeleri değiştirebilecek bir uçak. Bunun üzerine de Yunanistan F-35 almak üzere adım atmış durumda. F-35'te 5. nesil stealth yani radara görünürlüğü oldukça düşük bir uçak. Türk hava savunma sistemini aşıp F-16'larımızı hiç görmeden Anadolu toprakları üzerine gelebilme ihtimali F-35'lerin yüksek. Bu açıdan da Türkiye'nin dengeyi sağlayacak bazı adımlar atması gerekiyor. Önünde de Türkiye'nin çok fazla bir süre yok. Hava Kuvvetleri'nde planlamalar 20-30-40 yıllık çok uzun vadeli yapılır. Çünkü faturalar kalab e, oldukça kalabalıktır ve bunları yıllara bölerek e, bir şekilde onun bütçenin karşılayabileceği şekilde e, adımların atılması gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Şimdi bu adımlara karşı biraz önce de dediğimiz gibi elimizde 50 artı F16'lar var. Bir tarafta da Yunanistan'da da benzer şekilde blok 50'ler var. Yunanistan hemen Amerika Birleşik Devletleri ile modernizasyon anlaşması yaptı. Uçaklarını Amerika'ya yollamaya başladı. Bu uçaklara onları 4.5. nesle doğru taşıyacak başta işte bu ASR radarı olmak üzere yeni nesil sistemler eklenmeye başladı. Türkiye'de mevcut elindeki 80 adet F-16'yı modernize etmek üzere Amerika'ya bir talepte bulundu. F-35'ten de çıkartıldığı için oradan yaklaşık 1.3 milyar dolarlık bir alacağımız var ve aradaki bu boşluğun da kapatılması için F-16'ların yeni nesli olan blok 70 içinde Türkiye 40 adet talepte bulundu. Şimdi bu talep konusunda o mektubun işleme konulması konusunda Amerika biraz işi yavaştan alıyor. Bunlar için de tabii kendi iç dengelerini de gözetiyorlar. Çünkü bu kongreye sunulduğu zaman yapılabilecek itirazlar önemli. Bu sistemde bir sıkıntı yaşanabilir mi? Hemen izin çıkar mı çıkmaz mı? Bunlarla ilgili gerçekten farklı farklı rüzgarlar esiyor. Ama gözüken şu ki şu son gelişmelere göre Amerika yaklaşık bir yıl kadar bu alım sürecini bekletecek gibi duruyor. İşte Türkiye'de de seçimler olacak Amerika'da da seçimler olacak. Amerika buna göre kartlarını yeniden kararak bir e, adım atmak istiyor. Bu nedenden dolayı öncelikli olarak F-16 blok 70'lere bugün onay verirse bile teslimat süreçleri oldukça uzayacak. Belki biz bu uçakları 2028-2030 gibi görmeye başlayacağız. Peki bu arada ne yapılacak? Şimdi Türkiye'nin bütün altyapısı NATO'da batı yapısı uçaklar ve tamamen daha doğrusu Amerikan yapısı uçaklara göre... Ee, hazırlanmış bir altyapı var. Ve ana vurucu gücümüz de F-16. Peki F-16'nın yeni e, ve en son modelini blok 70'ye almak mantıklı. Daha düşük maliyetlerle bu uçağa sahip olabiliyorsunuz. Peki Amerika blok 70'leri vermezse ne olacak? Bu konuda Türkiye hem pazarlık şansını arttırmak hem de farklı kaynaklara yönelmek için son dönemlerde İngiltere ile e, tabiri caizse flört ediyor. Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'nden özellikle bu Zeytin Dalı gibi Suriye sınır ötesi operasyonlardan sonra başta Almanya'nın başını çektiği bir grupla Avrupa Birliği açısından sıkıntı yaşıyoruz. Çeşitli ambargolar uygulanıyor. İşte Altay tanklarının motorları gibi veya e, çok basit sistemlerin alımında bile Avrupa'da birçok ülke bu işe tabiri caizse takos koyuyor. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bölgede bir Ortak arayışı içerisinde ve Türkiye'nin taleplerine daha sıcak bakıyor. Bu konuda Milli Muharip Uçak'ta mühendislik açısından İngiliz BA System'la ortak çalışıyoruz. Aynı zamanda e, Milli Muharip Uçağın daha sonra yapılacak olan motoru konusunda da İngiltere'den bir talebimiz var. Ve bu talebin bir kısmı olumlu karşılanmış durumda. Bu açıdan İngiltere'de bir birsek teması var. İngilizler bu e, anlaşmalarla birlikte... Türkiye'yi kendine yakın görerek Eurofighter konusunda Türkiye'nin e, önüne tepsiye bu Eurofighter'ı koyup işte bunlarla başlayalım diyorlar. Kraliyet Hava Kuvvetleri ilk olarak teslim aldığı Eurofighter'ların Trench 1 olarak adlandırılan bir modeli var. Bu model gayet basit standartlara sahip e, bir model. Öncelikli olarak Türkiye'ye ikinci el bu uçakları satmak istiyor. Şimdi tamam çok güzel ihtiyacımız görülecek ee, bunu alacağız. Ama diyor haklı olarak Türkiye bu uçaklar hazır geldiği zaman kapasiteleri çok yüksek değil. Yani e, bu uçağın radarının sistemlerinin modernize edilmesini istiyor Türkiye. Peki bunu hadi yapalım dediğimiz zaman yapabiliyor musunuz? Bu sorunun cevabı hayır. Belirli bir zaman lazım. Buna bir radar temin etmeniz lazım. Sistemler temin etmeniz lazım. Şimdi bir taraftan da bakıyoruz. Türkiye'de özellikle mühimmat ve sistem konusunda çok iyi gelişmeler var. Kendi, milli ve özgün sistemlerimizi geliştirebiliyoruz. Türkiye haklı olarak diyor ki ben bu uçağı koyacağım. Bir kere diyor bu uçağın bütün kaynaklarına ben erişebilmeliyim. Kendi sistemimi koyabilmeliyim. Kendi mühimmatımı kullanabilirim. Aselsan bir radar geliştiriyor, F-16'lara takılacak bu radar veya sizlerle birlikte geliştireceğimiz bir radarı koyabiliriz. Yani Eurofighter'ı bir nevi ben kabuk gibi alabilirim, içini doldurmak istiyorum diyor. Şimdi bu sorunun cevabı İngiltere'den evet alabilirsiniz mi gelecek yoksa Eurofighter'ın başka ortakları da var. Örneğin Almanya, örneğin İspanya, örneğin İtalya bu 4 ana ortakla yola çıktı Eurofighter. Onlar ne diyecekler? Tamam Türkiye'nin nispen ilişkileri İngiltere gibi İspanya ile iyi, İtalya ile fena değil ama Almanya ile sorunlar yaşıyoruz. Yarın öbür gün bir sistemle ilgili Almanya ben bunu vermiyorum dediği zaman Türkiye ne tür adım atacak bu da önemli. Tabi bu modernizasyonun içine ayrıca sıkıntısız bir şekilde uçağın operasyon ömrü boyunca sağlanacak yedek parçanın da eklenmesi gerekiyor. Şimdi gelelim ihtiyaçlara. Haklı olarak Türk Hava Kuvvetleri diyor ki Ege'de dengeler değişiyor ve dengeler Yunanistan'a doğru kaçıyor. Benim Yunanistan'ın karşısına çıkacak kuvvetli bir uçağa ihtiyacım var. Eurofighter kuvvetli bir uçak. Çift motorlu. akrobasi yeteneği yüksek. Sahip olduğu uzun menzilli hava hava füzeleri var. Bunlarla etkin. Ben bununla bu dengeyi sağlarım diyor. Şimdi Hava Kuvvetleri sonuçta kullanıcı. Bu talepte bulunuyor. Peki bu talep nereye gidiyor? Savunma Sanayi Başkanlığı'na gidiyor ve Türk Hava Kuvvetleri'nin bağlı bulunduğu Milli Savunma Bakanlığı'na gidiyor. Onların bakışları nasıl? Haklı olarak onlar da bir uçak alındığı zaman ülkeye katkısı nedir? Ben hangi yerli mühimmatı, hangi yerli sistemi, hangi modernizasyonda sahip olacağım kaynakları, kodları kullanabilirim buna bakıyorlar. Onlar da bu işin bu konuda hesabını yapıyorlar. Maddi anlamda hesabını yapıyorlar. Ve ortaya bakalım bir orta bir yol çıkacak alınacak mı alınmayacak mı başka bir nereye doğru gidilecek bunların cevaplarını göreceğiz ama Hava Kuvvetleri'nin bu konudaki istekleri kati yani kesin yaklaşımları var olduğunu söyleyebilirim. Eurofighter ile ilgili tarihe şöyle geriye doğru bir baktığımız zaman Türkiye 2000'li yılların ortalarında yani 2005'li yıllarda bir Eurofighter konusunda bir çalışma yapmıştı. Gelecek nesil savaş uçağı için Türkiye aslında bir ihaleye çıkmıştı. Bu ihalede rakiplerden biri Eurofighter bir diğeri F-35'ti. Türkiye o dönemde işte gerekli pazarlıkları, görüşmeleri yaptı ve Eurofighter'ı eleyerek F-35 aldı. Türkiye'nin de Eurofighter açısından böyle bir geçmişi olduğunu ifade etmemizde fayda var. Şimdi gelelim maliyetlere. Sonuçta bir uçak aldığınız zaman bunlar işte 30 uçak 40 uçak bile alsanız bunların maliyetleri milyar milyar dolara bir alım yaptığımız zaman bu uçaklar en az Türkiye'de 20 yıl 25 yıl kullanılacak ikinci el bile alsanız modernize bile edilse çok ciddi bir yatırım yapılacak ve bu paraları sonuçta bugün hani Türkiye işte aa doğalgaz çıktı 200 milyar dolara yatıralım alalım şundan da alalım bundan da alalım değil Türkiye'nin kaynakları kısıtlı bu parayı Sadece biz değil, bizlerin çocukları hatta torunlarımız bile çalışarak bir katma değer oluşturarak vergi olarak devlete ödeyeceğiz. O yüzden bazı adımlarda acele edilmemesi gerekiyor. Yunanistan'ın kaynakları bol, ona Avrupa'dan herkes borç veriyor. Amerika açıkça vermiş onlara. İşte F35 de alıyor, Rafal da alıyor, başka şeyler de alıyor. Ama Türkiye'nin kaynakları o kadar zengin değil. Biz kendi gerçekten cebimizden çıkartarak o parayı ödüyoruz. Peki Eurofighter aldığımız zaman e bu işin bakımı nasıl olacak? İdamesi nasıl olacak? Çünkü yepyeni bir sistem kurmak zorundasınız. Elinizdeki örneğin F-16'ya göre yapılmış bir mühimmatı tabiri caizse modifiye edip Eurofighter'a uydurmak durumundasınız. Bunlar ek maliyet. Pilot eğitimi, bakımcı eğitimi ek maliyet. Yeni bir yedek parça deposu kurulması ek maliyet. Bu sisteme alışılması ve belirli bir yıldan sonra harbe hazır hale gelinmesi ek bir maliyet. Bunları da bu uçağın üzerine eklemek gerekiyor. Peki Eurofighter'ın avantajları nedir? Bir taraftan da baktığınız zaman sonuçta Türk Hava Kuvvetleri yıllardır Amerika'dan alıyor uçaklarını. Yeni bir yol bulmuş oluyor. Yani yarın öbür gün diyor ki Amerika'ya. Bana F-35 vermiyorsun ama ben İngiltere ile örneğin Tempest projesine girebilirim. Veya başka bir yola doğru gidebilirim. Milli Muharebe buradan alacağım bir teknolojiyi entegre edebilirim. Yani masaya oturduğunuz zaman elinizde sizin daha yüksek, daha gelişmiş, iyi şartlara sahip olmanız anlamına geliyor. Bir başka konuda bunlarla ilgili avantajlar bir e, karşıdaki rakibinizi tabiri caizse kandıracağınız veya pazarlık edeceğiniz zaman ona biraz avantaj vermek durumundasınız. İngiltere işte milli muharip veya bunun motoruyla ilgili çalışmalarda Türkiye'ye destek sağlayabilir. Bu da Eurofighter'la açılacak bir kapı olabilir. Videomuzu sonlandırmadan önce ben yine geçmişten bir örnek vermek istiyorum. Eee Türkiye 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiği zaman Buna hep böyle Yunanlar şey yazıyor genç arkadaşlarımız bunun ismini öğrensinler Kıbrıs Savaşı değil o Kıbrıs Barış Harekatı ve Türkiye adadaki 3 Garantör Devlet'ten biri ve o dönemde yaşayan yaklaşık %41 Türk nüfus var ve Garantör olarak adaya uluslararası kurallara uluslararası anlaşmalara göre çıkmıştır bu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye uygulanan bir ambargo var. Bu ambargo e, Türkiye'nin işte parasını ödediği, F-4'lerini alamadığı, uçaklarına yedek parça alamadı. Ve bu dönemde artan gerginliklerle birlikte Yunanistan'la özellikle Türkiye bir alım yapmak durumunda kaldı. İhtiyacına binaen o yıllarda F-104 uçaklarını, F-104'ün S modelini İtalya'dan Türkiye'ye satın almak durumunda kaldı. Bu F-104'ler lisans altında İtalya'da üretilmişti. Gayet de yüksek fiyatlara Türkiye'ye satıldı. Bu uçaklar bir ara ihtiyaç çözümdü. Fakat o yıllarda bu yüksek paraların ödenmesine rağmen Türkiye F-104'lerden S modelinden özellikle çok yüksek verim alamadı. Uçaklar beklenildiğinden daha kısa kullanıldı ve daha sonra yerlerini F-16'lara bırakılmak durumunda kaldı. Eurofighter'da da benzer bir durum olabilir çünkü sonuçta elinizi hiç kullanmadığınız, huyunu suyunu bilmediğiniz bir hava aracı var ama bir taraftan da işte savaş artan gerginlik ve bu gerginliğe karşı da Türkiye'nin güçlü olması, hava kuvvetlerimizin güçlü olması. Gerekiyor. Evet detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz Tolgozbek.com sitemizde bizlere sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için ya yorum yazın ya da info at tolgaozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Tabii ki kanalımızdaki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.